Merhaba sevgili Webtekno takipçileri! Merhaba arkadaşlar! Bu videomuzda bir şehir efsanesi var Lütfü. Elimizde gördüğünüz gibi iki tane patates var arkadaşlar. İddia şudur ki bunları modemin antenine taktığımız zaman daha güçlü sinyal veriyormuş. Biz de bunu test edeceğiz. Şimdi neden böyle bir içerik testi? Neden ediyorsun? abi? Lütfen. Çünkü 2012 yılında yazılmış birkaç tane habere denk geldim. Bu uçaklarda wifi yağını dağıtıyorlar ya, Evet. işte o dağıtımı 9 ton patatesle test etmişler. Peki neden insan değil de patates? Meğer patates tıpkı insan vücudu gibi wifi sinyallerini etkileyen hatta onu depolayan bir şeymiş. İddialara Anladım. göre içindeki sudan, mineralden ondan bundan. O zaman öyle iddia ile middia ile olmaz. olmaz. Bizim işimiz bunu denemek, hadi bakalım. Lütfü ilk olarak uygulamamızı bir gösterelim arkadaşlar. arkadaşlar Wi-Fi Analyzer diye bir uygulama bulduk. Marketlerde siz de kurup indirebiliyorsunuz. Bu şu işe yarıyor. Modemden uzaklaştıkça, yakınlaştıkça ne kadar sinyal aldığını size öterek belli ediyor. Böyle bir uygulama. Şimdi ha. önce patatesiz deneyeceğiz. Şimdi uygulamamızı açalım arkadaşlar. Uygulama bu şekilde çok basit bir mantığı var. Aşağıdan bağlı olduğumuz ağı seçmeniz lazım. Biz şu A'dayız ve daha sonra sesi açıyoruz. Ve şu an sinyal kökte zaten. Sinyal kökte. Biraz sesi kıstım modeme çok yakın olduğumuz için. Şimdi gelin hep beraber modemden bir uzaklaşalım bakalım. Evet, sinyalimiz şu an düştü. Sarı seviyeye geldi. Şöyle karşı duvara kadar bir gidelim bakalım. Seviyemiz şu an eksi 80'de arkadaşlar. Arkadaşlar, şu an yaklaşık 10 metre kadar mesafedeyiz. Eksi kaçtayız? 72'de falanız. Biraz daha uzaklaşalım. Sinyal zaten sesten de anlayabileceğiniz üzere iyice azaldı. Eksi 90'a çok yakınız arkadaşlar. Bence bu kadar mesafe yeterli. Hadi Sen gel, gel gidelim. Şu mavi borunun işaret bırakmadan olmaz. Bitti zaten. Şu an bitti. Yani buraya kadar sinyalimizi alabildik aslında ufak defekte olsa. Peki şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Aynı uygulamayı tekrar kullanacağız ama bu sefer modem'e patatesleri takacağız. Bir de öyle deneyelim. Aynen bakalım. Mavi boru burada. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 25 metre kadar uzaklaştık ve sinyalimizi kaybettik. Şimdi patatesle denemek istiyorum. Patatesi altından kalem bıçak herhangi bir şeyle deleceğiz. Şunu şöyle hatta başlayayım delmeye. Daha sonra modemin antenine doğru takacağız. Patatesten bayağı su çıkıyor. Tamam bayağı güzel bir büyük bir delik açtık. Şimdi yapacağımız işlem şu arkadaşlar antenimiz burada. Anten deviriyordu patrisi arkasına tane kalem taktık. Onun testle ilgisi yok arkadaşlar. Şimdi uygulamamızı bir daha açalım. Evet, şu an modemin dibindeyiz. Modemin dibinde olduğumuz için bir ağı bir kontrol coşu. edelim. Ağımız yine aynı ağdayız, bir problem yok. Şimdi, e şimdi aynı mesafeye tekrar uzaklaşalım. Bu mesafede sarıya indi şu anda. Az önce de aynısı olmuştu. Sarı'nın tam ortalarındayız, eksi e 70 seviyelerinde. Bu arada şöyle bir artımız da var. Arada herhangi bir engelleyici duvar vesaire bir yok, şey de yok. Doğru, açık alandayız yani. Bir bakalım abi. Eksi 80'deyiz şu an. Şöyle. Ya arkadaşlar bu şehir efsanesi biraz patladı gibi ama yine de bir sonucuna gidelim. Mavi, mavi boruya gideceksin abi. Mavi boruya kadar gidelim. İyicene zayıfladık. Hala sarıdayız ama. Mavi boruya çok az adımımız kaldı. Geçti mi lan lütfi? Şu an testi geçti gibi gözüküyor. Evet. Gerçekten şehir efsanesi değilmiş, gelin bakın. Oo gitti. Gitti. Efsaneymiş, tamam. Az önce de zaten en sonu görmüştük, çekmemeye başlamıştı. Burada da gördüğünüz gibi ilk testimizi aynı oldu, yani eksi 100'e kadar geldi. Yani patatesin maalesef ki hiçbir işlevi olmadığını görmüş olduk ki zaten bir şey de beklemiyorduk. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar, bizim bu içerikteki amacımız patatesin haberlerde orada burada iddia edildiği gibi Wi-Fi sinyalini yükselttik yükseltmediğini test etmekti. Tamamen yalanmış. Lütfi. Evet bu... abi, içerik bitti. Bu da ama bu efsane de patlamış oldu ne arkadaşlar. Ne yapalım, ne önerirsin? Bak şimdi o patatesi gidelim, güzelce haşlayalım. <gülüyor> bu sırada arkadaşlar siz de kafanıza takılan her şeyi aşağıya yorum olarak atabilirsiniz. Ayrıca böyle efsaneleri de mutlaka atın, gördüğünüz gibi deniyoruz arkadaşlar. Bu da bu arada hakikaten bir mail ile geldi. Aynen öyle. Bir de videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haydi.